Merhabalar, bugün üçüncüsü düzenlenen Isparta Kitap Fuarı'na gidiyoruz. Kitap Fuarı, gök, gök Fuarı ve Etkinlik alanında olacak. Şimdi gidip arkadaşımla buluşacağım ve oraya giden otobüsü bulacağız. Şimdi arkadaşımla buluştum ve e, otobüsün kalktığı alana gidiyoruz. E, Isparta Belediyesi e, üç, üçüncüsü düzenlenen bu kitap fuarında. Her yıl ücretsiz otobüs servisi yapıyor. Bu otobüsler ya alışveriş merkezi yanında, çarşı merkezinden ve KYK yurtlarının önünden ücretsiz bir şekilde kalkıyor. Evet. Buarına geldik. Fuar alanının önünde yöresel yiyecekler satıyorlar. Fuar merkezinin atı Devlet Bahçeli Gök fuar ve Kongre Merkezi olarak geçiyor. Kitap Fuarına toplam 169 tane yayın evi katılıyor. Yaklaşık 140-150 tane yazar katılıyor. Geçen yıl katılım 41 bin kişi beklenirken 254 bin kişi olmuş. Ee, bu yılda kalabalık var baya yani 250 bin 300 bin kişi olacağını tahmin Yazar ediyorlar. Özetlemek gerekirse bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Ee, Gökyüzü fuar merkezi 4 ya da 5 yıl önce tamamlandı. Bundan önce iki tane daha kitap fuarı düzenlendi. Bu iki kupa kitap vardı yaklaşık 10 gün sürdü. Bu kitap fuarı da 10 gün sürecek. Ve 1-10 Mart tarihleri arasında olacak. Ziyaret saatleri sabah 10, akşam 8 arasındadır. Geçen yıl 124 yazar katıldı. Bu yıl 140'dan fazla yazar gelmesi bekleniyor. 169 yayın evi fuara katılacak. Geçen yıl 41.000 kişi bekleniyordu. 254.000 kişi fuara katılmış. Bu yıl ise 200-250.000 kişi Nem fuara katılması bekleniyor. Her yıl şehir merkezinden fuar alanına ücretsiz otobüs servisleri seferleri düzenleniyor. Kitap fuarı turumuzun sonuna geldik. Arkadaşlar siz de gelin.